Selamlar millet. Bugün genelde böyle videoları fazla çekmiyorum ama çok ünlü bir kulaklık olduğu için artık herkes kullanıyor. Yeni bir kulaklık aldım arkadaşlar. Cloud 2 aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama şu videoyu izleyerek bu kulaklığı alacak olan varsa eğer gerçekten... Ee, yani hem fiyat performans, gerçekten fiyatına göre iyi bir kulaklık. Bazen arkadaşlar 1000 liraya çıkıyor ama ben bunu şu an 879 liraya aldım. Yani bazen 1000 liraya çıkıyor, bazen 870 doluza iniyor. Benim arkadaş 1000 liraya aldı mesela. Neyse. E, arkadaşlar bu kulaklık yanında, şöyle göstereyim. E, ses USB ses kartıyla geliyor şöyle. 7.1 kapat, aç. Mikrofonu aç, kapat falan. Bir yanda da e, bu tarafta da mikrofon şeyi var. Siz onu göremiyorsunuz. Önemli değil fazla da. Zaten ben mikrofon kullanmıyorum bu arada. Çünkü yani bizim Blue Snowball eyes'ımız var. Şöyle hatta göstereyim arkadaşlar mikrofonunu. Açalım. Kutusu da bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Kutusu şu şekilde görünüyor. Ee, arkadaşlar öncelikle alacak arkadaşlara söyleyeyim hani benim şimdi mikrofonun kalitesi baya kötü gelecek kulağınızda çünkü benim mikrofonum iyi. Hani, hani tek özelliği mikrofon olduğu için bu. Tabii ki daha iyi. Hani kıyaslamayın arkadaşlar ikisini birlikte. Ama eğer mikrofonunuz yoksa alınabilir. Birkaç tane arkadaşımdan he, bu arada e, kutunun içinde şöyle. Kadife pedler de geliyor arkadaşlar yanında şöyle kadife pedler gördüğünüz gibi. Deri yırtılabiliyor arkadaşlar yaklaşık bir 1.5-2 yıla kadar yırtılacak diye düşünüyorum ben de. Orada ömürlük aldım yani bu bozulunca bir daha bunu alırım büyük ihtimalle. O kadar rahat yani. Gayet güzel fiyatına göre. Bir de FPS oyuncusuysanız zaten en iyilerinden hala diyebiliyorum. Yani. Hatta bütün benim gördüğüm yayıncıların %90'ı falan bundan kullanıyor. Ee, şöyle arkadaşlar mikrofonu göstereyim. Şöyle ee, bir tane pop filter geliyor. Bunu çıkartmayacağım. Sonra takması zor oluyor. Şurada da mikrofon amblemi var. Biz mal mıyız amına bakayım. Bilmiyor muyuz bunu mikrofonu? Bunu götüme sokuyordum az daha bu amblem olmasa. Şurada. Hafiften görünüyor işte anladınız siz. Ee, şöyle bir takma olayı da. Ne, ne taraftaydı lan o? Ol tarafta olur. Ne tarafta olacak? Dur bakayım. Böyle takmak bayağı zordur da. Dur bakayım şunu çıkartalım bir. Ay arat arkadaşlar kulaklık hani ergonomik, ergonomik arıyorsanız şöyle alıyorsun kardeşim mikrofonu. Bak. Tık sesi duydun tamam. Sonra bir mikrofon testine geçelim bir dakika şöyle hemen buradan ağzımıza doğru yaklaştıralım. Şöyle eğelim biraz düzgün olsun ha. Ses ha anla böyle geliyor sesi. Arkadaşlar daha demeyin ki... Oğlum saçım ne oldu lan? Neyse arkadaşlar daha demeyin ki mikrofondan sonra bir tık kötü geliyor tabii size. Şimdi. Durgun tıkalı gibi geliyor olabilir, ona benzer bir şekilde geliyor olabilir ama... Bu mikrofonlar arkadaşlar baslar falan şöyle göstereyim. Yaklaştırınca da bana bak, bana bana böyle geliyor ses. E ben açıkçası bu mikrofonu sevdim. Neden? Ben bu mikrofonu böyle. <gülüyor> Şimdi ne bağırıyorsun? Ben bu mikrofonu öyle kullanıyor arkadaşlar. Veya ileride bakarsın... Şmer girdiğimiz oyunda birisi giriyor. O zaman bu mikrofonu kullandım. Arkadaşlar bu videonun devamını bu mikrofonla devam ettireceğim. Ee, mikrofonun kalitesi bu şekilde. Daha ne diyebilirim. Hani oyunda gerçekten hissediyorsunuz baba. Adamın nereden geldiğini hissediyorsunuz. Hani böyle stereo kulaklık kullandım ben bu zamana kadar. 7.1'i ilki bu oldu. İlki de sağlam oldu şimdi. Allah var sağlam. <gülüyor> Neyse içinde başka ne geliyor bakalım bir. Tutum böyle ya. Ee, şey var bunun işte şey vardı. Plastik şeyleri vardı koruyan. Onları çıkarttım ben. Şöyle geliyor Hyper 2'si. <gülüyor> ee, arkadaşlar dediğim gibi kulaklığın tek eksisi mikrofonu. Ki mikrofonda e, değil yani zaten kulaklık önemli. Sonuçta oyuncu kulaklığı diye geçiyor. Onu diye geçmiyor. geçmiyor. Ama ben çıkartarak kullanıyorum. Çünkü öyle çok daha hani, tatminkar bir ses alıyorum zaten. Bir daha göstereyim. Daha tak like diye çıkartsam diğer mikrofona geçer mi? Tamam. Ben... Heh. Geçelim bu videoya edite gerek yok vallahi hiç edite gerek yok Bu video ee, hani Siz alacaksanız kardeşim alın %100 alın e, Çünkü Pişman olmazsın baba bunu aldıktan sonra Alfa S diyorlar Alfa S arkadaşlar hem daha pahalı Hem de yani Çok aman aman bir farkı yok Hani Türkiye'de yaşadığımız için biliyoruz ekonomik durumları Arkadaşlar e, Alifesi pek dağılmanızı yani, tavsiye etmem bu varken. Çünkü ama eyvallah o da güzel. Tabii ki iyi olacak. Çünkü bunun bir üstü mü ne? Öyle bir şey galiba. Yalnız ben bunun kutusunu amona koydum. Yırttık biraz. Üzerim kutunun anasını. Neyse. E, bu arada bu kutuyu artık mikrofon kutusu olarak kullanıyorum şöyle. Saldım mikrofonu şuraya. Hem kaybolmasın hem şey, kirlenmesin falan filan. Arzında, klasmanında kardeşlerim. Hatta şunları da şunun içine koyabilirsem. Aa evet baba ya. Şu pedleri de şöyle koyduğunuz zaman saklayabilirsiniz arkadaşlar böyle. Zamanı geldiğinde çıkartırsınız. Bu kadife pedler benim bildiğim kadarıyla eski bir kulaklığım kadifeydi direkt. Hani sıfırı kadifeydi. Bayağı kirleniyor arkadaşlar. Aman diyeyim dışarıda bırakmayın. Sonra efendime söyleyeyim bu kulaklık kirlendi. Bu nasıl ped? Böyle ped kalitesi mi olur falan demeyin arkadaşlar. Kadifeyi denemedim bu arada. Denesek mi videoda? Yok denemeyelim arkadaşlar. Bir de ben takamam, makamam geri. Uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Genel olarak arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar, bok varmış gibi arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. E, genel olarak kulaklığın kalitesi bu şekilde. Hani gayet iyi bir 7.1. Hani kafanızda soru işlerde al kardeşim. Bu videodan çıktıktan sonra git al. Ama bana güvenmeden al. Kendin beğen. Bu arada, yani şekilliğini görüyorsunuz zaten. Bütün ünlü yayıncılar falan filan. Bunu kullanıyor. Gerekse şeklinden, gerekse 7.1'ini güzel verdiğinden, gerekse işte ha bir de şey özelliği var bunun. Kilo bilmem kaç kilo arıza çıkıyor. Diğer kulaklıkların öyle yapıyor diğer kulaklıklarda. İçinde birkaç tur döndürüyor böyle. Güzel arkadaşlar. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim yani güzel. Mal gıcır. Çok tutu bir daha göstereyim. gösterdim hatırlamıyorum. Böyle. Eee gayet güzel bir kutu hani eski bir kulaklık olduğu için tabi yani çıkışı fabrika çıkışı çok eski bir kulaklık biliyorsunuz hani o Ben kendimi bildim bileli bile bir kulaklık var. O yüzden birazcık eski kutusu ama güzel yine eski kulaklıklara nazaran güzel bir kutusu var. Neyse bilet bir videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like. Eğer işinize yaradıysanız kulaklığı almak isterseniz falan filan like atıp eee bu arada son videoyu da bu kulaklıkla yaptım. Yani aslında bir videoda bir şey yok montaj ama işte bu montajı da kulaklıkla yaptım. Gayet güzel basları bam bam bam vuruyor. Müziği seçerken biraz zorlandık artık. Her şey telif haklı kardeşim. Neyse. kalın, Bye bay, Peace.